Herkese selam, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün, Milenyum Paşa'ya gitmeye karar verdik. Şu bütün Üsküp'ten gözükebilen haç. Oraya giden 25 numaralı otobüs varmış, ona bineceğiz. Ondan sonra 36 dakikalık bir yürüme yolumuz var. Teleferik varmış normalde ama şu anda teleferik çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyoruz. Kış ayında olduğumuz için büyük ihtimal çalışmıyordur. O yüzden yürümeyi düşünüyoruz. Şimdi markete uğrayıp bir su falan alacağız. Ondan sonra yola koyulacağız. Evet arkadaşlar, markete geldik, veronun içinde. Vero bir alışveriş merkezi. Burası da onun marketi. Normal alışveriş merkezlerindeki marketler gibi. Market videosu çekerim size isterseniz. Fiyatları gösterin. Şimdi sadece su olacağız. Bir de belki atıştırmalı bir şeyler alırız. Bu su 28 dinar. 22 dinar. 20 dinar. Şundan alalım bence. Hesko. Şimdi yeni seferi aldık. Tam da yere geldik ama şu an Evet. Evet. Evet. Yani belki 8'e kadar çık. <Gülüyor> Şimdi mangalar gelecektim. Mangal yapmaya gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tombo sosyal gantı <bir> alalım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ikiye böleceğim şöyle haftadan mangalar götüreceğim canım. <gülüyor> Mangala Şey, Aca doğru çıkıyoruz böyle küçük bir yola gittik orman arasında. Yol da bayağı uzunmuş ya. Yaklaşık ee, bir buçuk saat daha yolumuz var. Akşam olmadan oraya varmaya çalışıyoruz. bakalım. Ne kadar güzel doğa. Harika. Mükemmel Keşke daha önce oldu. gelseydin. Mükemmel. Başım, ne kadar güzel <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> o sesleri. Siz de gördünüz mü az önce benim gördüğümü? Beni dönelim. Oh Allah Allah. Ayı var burada. Kaçsak mı? Bilmiyorum işte orada. Allah oh Allah. Efe kaç Efe, kalk, Efe. kaç Efe. Arkadaşlar yürü git. Hıh. Bu tehlikeli Kaçın. Oyuncular. Hayırdır. Ayı. Ayı ölünde, hayırdır. Emrullah. Hayırdır. Masum dağcı rolünde. <gülüyor> Kamerası çekmiyordu. Hayırdır, hayırdır. Şu arkamızdaki ayı kovaladı. Ama ben çekmeye mi anlatacağım. Arkadaşlar şu anda hava kararmak üzere. Yani yaklaşık bir saati var. Biz de yolu yaraladık. Hatta yarısından fazlasını yürüdük diye düşünüyorum. Baya yorulduk ama zirveye gelmeden pes etmek yok. Arkadaşlar geride kaldı. Gidiyoruz. Geri dönerken ama karanlık olacak ama bu sefer araba yolundan döneceğiz. O yüzden sıkıntı olmayacak diye düşünüyorum. Baya bir yolumuz var yani. Oraya vardığımızda durum bildirimi yapacağım yine. Birazcık fotoğraf, video falan çektikten sonra geri döneceğiz. kolar kadar yol dürdük. Umarım, umarım gittiğimize değer. Biraz Yaban gelirse senin sopasını istiyorum. Kameraya bir şey söylemek istiyorum. Yolda, bak şuraya gösterir misin? <gülüyor> Kanka buraya ayı falan bir şey sıçtı. Ya bunu kim sıçtıysa bizi paramparça edebilir. Ayı bence. Sen ne düşünüyorsun ayı kardeş? Bence emrular. <gülüyor> ben tabii. <Yardım sıçramadım. gülüyor> Efe kardeşimiz ayı saldırısından ucuz yırttı. Bir kere kurtuldum. Pardon. Ben ikinciyi de kurtulabilir. Maruz. Devam. Güneş batmak üzere. Ve haç burada. Çok az yolumuz kalmış. ben bittim şu an. şu anda. Baya yaklaştık. Maksimum da 10 dakika daha yürüz diye düşünüyorum. Ve güneş atıyor. Attırsana hangi güneşi. Hepimiz bittik ama. imkanınız varsa arabayla gelin. Arkadaşlar şimdi haca geldik. Tamam şu arkamda görmüş olduğunuz. Ben tavaf ediyorum. <gülüyor> kere <Yedik> döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hacca gelmedik, haca geldik. Volkan tavaf etmeye karar verdi. Yalnız Burada hiçbir şey yok şu an. Böyle bir manzara var sadece görebileceğiniz. Yani hacın içinden normalde giriliyormuş. Asansörü falan yokmuş. İçeri falan da girmedik. Böyle geldik. Kimseler de yok burada bomboş. Şurada bir teleferik var ama çalışmıyor. Telefona'ya binseydik yolumuz daha kısa olurdu ama. Kaç saat yürüdük biz? Bir, bir. bir buçuk saat yürüdük. O dağlardan, bayırlardan geldik. Tavsiye ediyor musun burayı? Burayı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Gelmeyin <gülüyor> gerek yok. <gülüyor> Bu yani. Fotoğraf falan çektik. Volkan hala çekiyor. Burasıyla. Ben de telefonla çekiyorum. Biraz da manzarayı çekeyim. Sen burayı öneriyor musun? Önermiyorum ben. Burayı kimseye tavsiye etmiyorum. Tamam. gelmeyin. Gelmeyin diyor. Diğer tarafa git. Ha. ben şey yapıyomu lan. Kanka sen bir ucunu tut lan birim. <gülüyor> Bozmayalım. Dur. Hızlar çalışıyorlar. Wow. Harika bir poz. Işıklanması falan çok güzel. Hatta şehirin ortasından daha güzel gözüküyor. Şu an güneş batıyor. Manzarada bir şekilde. Şimdi dostluk çektik. Bizi aldılar. Bizi aldılar. Biz Karanlık yoldan. Şimdi merkeze gidiyoruz. <gülüyor> evet arkadaşlar gezimiz bitti. Çok büyük bir maceraydı gerçekten. Karanlığın ortasında kaldık. Ayılar, hutlar. Bizi kovaladı. Sonra bir arabaya otostop çektik. Sonra o bizi aldı. Tamam merkeze kadar getirdi. Sağ olsun. Ondan sonra yemek yedik. Ondan sonra ben şimdi eve geçiyorum. Günümüz bu kadardı. Videom da bu kadar. Videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen. Unutmayın. Görüşmek üzere.